Yeni bir videoyla ile... merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekememiştik. Ee, bu videoyu da yorumlarda gelen sorular üzerine bir derleme yapıp çekelim dedim. Bu videonun konusu arıza teşhisi arkadaşlar. Şimdi yorumlarda e, gelen sorular üzerinden gidelim. Mesela en çok gelen aracın bir yerinde bir ses gelmesi ve bu sesin neden kaynaklı olduğu sorulması. Şimdi ses olayında şöyle bir durum var. Ses olayını analizi çok iyi yapmanız lazım. Mesela arabanın nereden neresinden sesin geldiğini az çok analiz yapmanız lazım ki bu e, aracı tamirata götürdüğünüz yere e, düzgün bir şekilde iletirseniz bunun arıza teşhisi ve çözümü çok kolay oluyor. Bazen bazı durumlarda e, sesin tespiti biraz zordur. Mesela alt takım sesleri. Mesela oradan örnek verecek olursak. Alt takım sesi mesela ses kasiste mi geliyor, tümsekte mi geliyor veya e, bozuk yollarda mı geliyor, ses sürekliliği var mı yoksa kısa mı sürüyor. Bunları çok iyi analiz yapmanız lazım. Mesela trim sesleri, araç içi trim sesleri yani iç aksam seslerinde bunu çok iyi dinlemeniz lazım. Aracın neresinden geldiğini çok iyi dinlemeniz lazım ki trim sesleri de havada e, mevsim değişikliklerine göre de değişebiliyor. Bazen sıcak bazen soğuk olduğu zaman o geçiş dönemlerinde daha çok duyabiliyorsunuz bu plastik aksam olduğu için bunu genlemesi ondan sonra daralması ısı değişiminden kaynaklanan durumlarda ses yapma olayı olabiliyor bu tabi her zaman yapacak diye bir şey yok arada bir yapıyor bazen süreklilik yapıyor bu trim sesleri onun da tespiti çok önemli yani burada çok iyi dinlemeniz lazım sesin tam nereden geldiğini bu Araç içinde olabilir. Araç dışı da olabilir. Mesela motor içi, motor havuzu dediğimiz bölgede e, daha çok yorumlarda trigger sesinden bahsediyorlar. Mesela trigger sesinde trigger'in oradan mı geliyor yoksa motorun başka bir aksamından mı geliyor onu dinleyebilirsiniz. Bu tabi e, illa dinleyeceğiniz bir şey değil. Bunu usta da çözebilir. Veya yaptıracağınız kişi de çözebilir. Ama alt takım seslerinde bazen yorumlarda çok yani yorum olarak çok aldığımız konulardan bir tanesi alt takımda veya aracın şurasında ses geliyor neden kaynaklı olabilir? Bu dediğim gibi sizin analizi yeteneğini geliştirmeniz lazım. Sesi dinleyin tam nereden geliyor onu dinleyin bazen şanzuman sesi de olabiliyor mesela. Şanzumanda ses geldiği zaman şanzumandan mı geliyor yoksa motor kısmından mı geliyor onu iyi dinlemeniz lazım ki İleride aracı tamire götürdüğünüz zaman e, sanayilerde daha çok e, oluyormuş. Bu da yorumlardan duyduğum kadarıyla söylüyorum. E, teste çıkamayabiliyor. Yani test yapamayabiliyorlar ustalar yoğunluktan dolayı. Sadece aracı bırakıyorlar. İşte aracın şurasından ses geliyor. Onlar da müdahale ediyorlar. Müdahale sonrasında da o arızanın giderilmediğini görüyorlar. İşte bunun gibi durumlarda karşılaşmamanız için mesela şunu diyebilirsiniz. Aracım tüm seklerde ses yapıyor. Veya bozuk yolda alt takımdan alt kısımdan ses geliyor. Veya araç yolda giderken seyir halinde sürat yükseldikten sonra bir ses var. Onun gibi. Mesela rüzgar sesi alıyor. Yani onları net bir şekilde belirtirseniz ee, yapacak olan kişi de ona yoğunlaşır. Mesela rüzgar sesi dendiği zaman ne olabilir? Kapı aralarından gelebilir. Yani rüzgarı sesini alabilecek yerlere müdahale edilir. Atıyorum kapıya işte ayar yapılır. Sunroof varsa sunroof kontrol edilir. Sunroof'tan bir ses mi alıyor gibisinden. Bu şekilde de arıza teşhisi arızanın çözümü daha kolay olur. şanzımandan ses geliyorsa direkt şanzümana müdahale edilir. Motor havuzundan ses geliyorsa direkt motor havuzuna görünür. Ama şimdi bazen oluyor ki e, müşteri geliyor. Araçta ses var diyor. Bırakıyorlar gidiyorlar mesela. Bu yetkili sesle çalıştığım zamanlarda mesela orada çok başıma geliyordu. Araçtan ses geliyor. E, teste çıkıyorsun. Tamam birkaç ses var. Sesleri tek tek ayırt ediyorsun. Bundan oluyor süreç uzuyor. Bizim yakaladığımız sesi biz kesiyoruz ama farklı durumda farklı ses yapıyormuş. Mesela ses geldiği zaman ne olur? Alt takımı kontrol edilir. İşte bir yola çıkılır, bozuk yola girilir. Alt takımdan mı ses geliyor? Ama e, her testte de e, aracı belli bir sürate çıkartmıyorsun. Ses geliyor değindiği zaman alt takıma yöneliyorsun veya iç aksama yöneliyorsun. Onun gibi şeyler ama araç belli bir süratten sonra ses yaptığını belirtmezse o zaman ne oluyor? Biz aracı teslim ediyoruz müşteriden. Ne oluyor? Diyor ki bu araçta arıza giderilmemiş diyor. Bunun için arkadaşlar sizler kendi aracınızın kendi ustası olun. Yani kendi arızayı belirtin ki siz de e, o tarz durumlarla karşılaşmayın. Önemsiz gibi gözüken ama çok önemli bir konu bu bence. Çünkü yorumlarda çok başıma geliyor. Şuradan ses geliyor. Nereden geldiğini sormak zorunda kalıyorum. Hangi durumda geldiğini sormak zorunda kalıyorum. Bunların tespitini yapabilmeniz için e, bizlerin mesela arızayı çözecek ustaların bunu bilmesi lazım. Nasıl yapacaksınıza gelelim. Ee, videonun başında da belirttiğim gibi. Hangi durumda geliyor? Bozuk yolda mı geliyor? Veya yüksek sürat yükselince mi geliyor? Veya bu arıza sürekli var mı? Bunları tek tek analiz ederseniz. Sizin de işiniz kolaylaşır. Yapacak olanın da işi kolaylaşır diyorum. Bunun gibi birçok şey var. Elektronik şeyi de var. Mesela bu olayın. Mesela arıza lambası durumları da var. Mesela Atıyorum göstergede bir araçta bir arıza oldu. Göstergede bir arıza yanıyor mu yanmıyor. Onun gibi sorularla da karşılaşabilirsiniz. Ondan önemli olan bu Tesiste e, daha çok sesle ilgili konuya değindim ben arkadaşlar. Bunları çoğaltabiliriz. Siz videolarda, videoların altında bunu yorum yapabilirsiniz. E, çok yoğun yorumlar geldiği için hepsine hızlı bir şekilde cevap veremiyorum. Daha çok vakit buldukça e, sorulara cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Oradan yardımcı olmaya çalışıyorum, yapabildiğimiz kadar diyelim. Hepsine cevap veremeyebiliyoruz. Orada da siz de kendi tecrübelerinizi yazabilirsiniz veya başınıza gelen hadiseleri bazı e, kullanıcılarımız veya abone olan arkadaşlar yazıyor. Oradan da bir e, bir havuz oluşturabiliriz orada. Mesela yorumlarda arıza ilgili bir havuz oluşturabiliriz. Oradan bakıp da başına gelen insanlar kendi tecrübelerini yazdıkları zaman diğer arızayla karşılaşan insanlar direkt nokta atışı yapabilir. Ne olur? Bu herkese bir faydası olur. Sizlere de faydası olur. Ee, i̇lk defa arıza yaşayan insanlara da faydası olur. Ee, bir iyilik platformu gibi bir şey oluşturabiliriz arkadaşlar orada. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi sorularınız olursa videonun altında yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Farklı konular da olsa paylaşın. Onlarla da ilgili video çekeriz. Daha da çekerim. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Yönlendirme yapabiliyorsa yönlendirme yaparız. Bu videoyu dünyanın birçok yerinden kişiler yazıyor da. Bizim ikamet ettiğimiz yer İstanbul İstanbul'da yönlendirme de yapabiliriz Yardımcı olmaya çalışırız Sadece yapmanız gereken videonun altına Yorum kısmına şikayetinizi e Yardımcı olmamızı istediğiniz konuları yazarsanız Elimizden geldiği kadarıyla destekçi olmaya çalışırız Videonun sonuna geldik Bunun konusu bu kadar Yeni videolarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi seyirler diyorum.